Arkadaşlar, Gta 2, Gta 5'in ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Gta, oh. Gta 5 filmi ya bir tane film yapasın var arkadaşlar oyunlardan. E düşüneceğim işte. Nafes <Sessizlik> kartı. Adam patates onu sormuyoruz. Sardın ona, onu oraya saklaydı. Sus sen aç aç aç. Bana gülüş geliyor. Kurar Buraya falan mı ya? Siz biri buradayız. Haydi seninle beğen Arda abi. Oo sağa sinyal verip sağa gizmek biraz ayıp ama. Dur sana, sana sinyal verir, sağ gitmez biraz ama ablacım niyet araba mı gömüyor? Bin bin bin bin bin bin abin. Tamam destek. Sana geri zehalı. O bana gönder bıraktınları var. Ha arkada sarmalı arayacağım. Üzgünüm. Dur sana geri öldün. Evet öldürdüm arkadaşlar. sarmalı. Üzgünüm. Arkadaşlar, bu arada o yerin ben gerideki polisliydim, polisler görmedi ki beni, evet, hiç beni polisler görmedi, benim polisi bakmıyor, abi niyet, özledi derin şartları, sıkıntı olmaz değil mi, olmaz Abi benim çaktık ya da hayır benim nasıl değil mi aralarında? E gördün abi tamam ya. Ağzına. Ağzına. Ağzına. Ağzına böyle. Diğer polis gibi. Gerçek polis gibi. Nasıl geliyorsun? Tabii ki gelin. Tamam ben geriden bakıyorum o zaman. Geri geri gitmeyeceksiniz arkana. Evet, arkası da mazun. Ay sen bari geriye gitme ya. Arkadaşlar polislerden çıkarım. Polislerden kalkmayı çalışıyorum. Ben içeriyorum. Ya, doğru yalnız. Evet. Şimdi ben bak mi tarfiye? bakın. Ay anne van van van. Harika süper ay şekil. Tabii ki beni burada bir politiker de Ama etmiyorlar. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de politiker. Hemenlik dolaşabilirim. Hadi Bu çatmanıza de Tamam. Hadi tamam. bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar polistik böyle yani. Böyle sertte polistik daha doğrusu. Bu oradaki arkadaşlar beni mi aradın? Flau Pilotu Mirza Tayran'ı iki. Helikopter de var ben sonra oradan gidemeyeceğim. Şuradan Düniz Yoldan gidemem Var. Polis gidiyormuş. Arkadaşlar polisler <gülüyor> burada her yerde. <gülüyor> var var abi var. Mold <gülüyor> diyor adam. Bana çıkıyorlar, önüne virüsü var. Geri var. Poliscikler, polisler. İlla ki şey yapacağım, ne denir? Kalkacak. Ben bana artık yapmayın, ben size yapayım. Kanki ben oraya girme, öp öpülürsen. Şalak gire anne. Hayır önümde durarak bir şey yapmıyorum. Ben kapatamıyorum arkadaşlar. Kapatamadığımdan da ver acaba. Kudurunla şunların işte kalkış böyle gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar dünyanın en küçük yerine sen şey yapma çeniz. İmmeciniz bak burası değil. Burası abi. Nasıl? Kalkalım ağabey yükseklere doğru kalkalım. Hani benim eli beni nasıl görmüyor? Evet arkadaşlar video birazdan biticidir. Arkadaşlar askerinin yerine inim, seyim inim. Uyarı, video bitmiştir. Başka bir videoda, videonun sonu sonunda çıkacaktır. Video, başka bir videonun, videonun sonunda çabuk gitmeyiniz. Hayal etmiyorum öyle çabuk gidersiniz. Önce video izlemek zorundasınız. Sonra en sona vardıysanız onu izleyebilirsiniz. Uyarı, burada video bitmiştir. Lütfen videodan çıkın. Hıyarı burada video bitmiştir. Lütfen videodan çıkın. Hıyarı burada video bitmiştir. Lütfen videodan çıkın.